rızat etmek krek duyan gelsin bu dergaha toyan gelsin bu dergaha mevlaya boyun bükün der gelsin bu dergaha bükün gelsin bu dergaha işte 1927'de doğdum, doğmuşum tabii, onu bilmeyen çocukluğumu. Ondan sonra 6-7 yaşına kadar gittik. E böyle de anam vefat etti. Anam vefat etti. Babam bir müddet bizim yanımızda yalınız kaldı. E 15-20 sene 20 sene o kaldı derken, Ondan sonra evlilik hayatımız işte 60 sene falan da Allah razı olsun evlilik hayatımız geçti. Çoluk çocuk sab olduk derken de böyle ömür geçti amcem. çocukluğuna dair hatırladığın şeyler var mı? Çocukluktan niçli çocukluğu o zaman bütün yani okumakla mı var yani? Okumak diye bu köyden bir tek öğretmen diye bir şey yoktu. Yani ben, benim emsallarımdan bir tek çocuk da sonradan öğretmen olaraktan. O zaman herkes Çapı'ya gitmek, ora bura gitmek, başka bir şey yok yani, tahsil diye bir şeylik yok. O zaman için böyle, yani her şeyin şimdi oldu gari. Peki askerliği kaç sene yaptın, nerede yaptın? Ben evveler Çorlu'ya gittim, 3 ay Çorlu'da kaldım. 3 ay sonra dağıldık, hava askeriydik, hava okulu ora oldu. Hava okulu dağıldı, Eskişehir'e geldim ben. Eskişehir'de bitirdim. 49'da gittik. Üç ay orada kaldım. Gerisini Erkişehir'de geçirdim. İki sene askerlik yaptım. İki sene sonra benden evvelikinden üçe buçuk sene yaptılar. Onlar ben iki sene yaptım. Bende bizim burada yendi. indi. İki sene askerlik yaptım. Nasıl askerlik? Arkadaşların hatırladıkları? İyiydin arkadaşlarım arkadaşlarımla hakikaten de askerliğimiz iyiydi. O zaman şartlar böyle bir şey mi var? Şöyle oturup da bir... E, oturuyoruz, e, şuraya oturuyor araya garabanıyla karavan ilene birer çanak ilinde katı var, araya da şimdi askerler oturdu ya da lokantada yer gibi yiyorlar. O zaman bu yok, yine iyiydin şükür olsun. Ben e, tayara, tamir tayara tamir fabrikasındaydım orada. Bizim oranın bakımı daha iyiydi. Tümene bağlı değildi bizim ora yani daha güzeldi bizim için. Arkadaşlarım benim en matumendekine geldiği zaman lokantada gibi girilerdi. Onlara tabi izine gidenden tayinleri artardı. Onlardan onlara giderdim Çok memnun olurlardı. Benim rahatım iyiydi Allah razı olsun. Peki teyzeyle nasıl tanıştın? Ne zaman evlendin? De i̇şte 52'nin 10. ayında evlendik. Evlendikten sonra iyi kötü bir iki sene sağda solda çapada burada gezdik. E tekrar 5-6 dönüm burada bağı yaptık Allah razı olsun. Onlara iyi kötü geçinmemizi sağladık. Kaç çocuğunuz oldu? Çocuk dördü hayatta üçü de mefat etti. Yet tane çocuğumuz oldu. Üçü vefat etti. Dördü de hayatta. Üç kız, bir olan. Torunların? E, torunlarım hepsinin Allah razı olsun. Esayan kadar yakar abi sindik tane var. Allah razı olsun. Oğlumun var üç tane. Bunun var iki tane, bunun var üç tane. E hepsinin de iyi evlatları var. Birinin büyük kızın var iki tane evladı var. Şükür olsun. Hepsinin de vedallah. Hacıya gittin mi Abdurrahman amca? Gittim on da Allah nasip etti. 1900 böyle şey etmek değil de Allah bize bir şey verdi. Açık bir kavak gibi bir şey yetiştirdiydim. Bir param olarak değil. Allah beni ağzım verdi. Ya dedim, parayla dedim, tanıştım çocuklarıma. Ben bir bura gideyim oğlum dedim. Onlar da dediler, git bu bayağı bize ikişen milyon kayma versen ne olacak dediler. Hepsi ihtiyaçlıydı. E tekrar onunla gittim Allah razı olsun. E, 31 milyon 600 gayma para verdik o günün şartlarını. Evimizden aldılar, evin buraya indirdiler. Gittik orayı da gösterdi Allah. Nasıldı oralar? İyiydi dayım orası tabi bir Her şey güzellik orada yani hepsi de. Ama şimdi şartlar daha değişti de. E, İyiydi yani iyi geçtik arkadaşlarla bu köyden. 20 kişiydik. 20 kişiden e, bir ben kaldım erkeklerden. E, gerisi de 2 tane de kadınlardan kaldı. 20 kişiden hepsi mefat etti. Hatta bir Düngör'ün bu güvenin vardıydı. O da bizimle gitti, benimle gitti. Gerisi mefat Allah bizi daha durduruyor bakalım. Allah uzun ömürler versin. Amin dayım amin. E peki e, eskiden nasıldı? Senin gençliğinde nasıldı? Şimdi nasıl durum? Gençlerin durumu e, nasıl Canım Gençliğimdeki durum olgun şartları. Hayat mı sayılmaz dayım. Yani bugüne kadar. Ne kadar <gülüyor> şükür edecek şimdi azdır. Yani şimdi ne diyorsun sana bu köyde ihtiyaçsız adam azdan azıdı. Bugün 100 lira parası olan o zaman zengin edin yani. Bayağı bildin, her adamda da yoğudu. E gidiyorsun iki deniz havasında çapa çapalıyorsun. Ala ala kırk kayma elli kayma yani o günün para parasına alıp geliyorsun. Te burunla. Güzünbel tekrar yine deniz havasına kozak pamuk toplamaya gidiyorsun. Derken böyle ona hayat denmez ama yine şükür olsun aş açık da kumma da Allah şükürler olsun da böyle geçti. Peki Abdurrahman Dede bu kadar uzun yaşamanın sırrı ne, ne, ne yiyip ne içiyorsun? Şimdi mi? Şimdi bir şeyle mi hiç <gülüyor> Sadece bakıma muhtacın, Allah razı olsun onu da. Şimdi hepsini yaptım. Hemen hemen 4-5 sene anca oldu bırakalı. Birkaç tane adana besledim. Bir atım vardıydın. Onun var arkasına, arkasına bir araba aldım. Onun ona bütün çalıştım yani Hindiyaka'da. E şimdi baktım gel yapamayacaksın. Hepsini bıraktık. Allah razı olsun yine de evlatlarım da bakıyorlar yani. Üç sene oldu ile vefat edeli. Bakıyorlar, ben hiçbir yer anda muhtaç değilim. maaşım da yok yani Allah razı olsun. Yine de Allah hiçbir harçlık parasız kılmıyor yani elhamdülillah. Eskiden açık yine yüksek tertibatım oldu, kalmadı şükür olsun. Yiyindeyim o anda. Peki Abdurrahman Dede, gençliğinde ne yiyip ne yiyip, Şimdi gençler ne yiyse ne hasta oluyorlar. Ya şimdi o zaman dayım hastalık, bilinen bir hastalık yoktu. Ee, ne olmuş? Sıtma tutuyor. Ne olmuş? Ee, Punta olmuş yani. iki üç günün içerisinde alıp satıyor insanlara. E, Çalaverengar'ı bir hastaneye geldi. Hastaneye giden geri ise azıdın, azdan azıdın. Zaten iyice yıprıyor, ölü gibi gidiyor. E, ben yolculuk yapardım da, Akdere Deriye bir köy vardır, Akdere. Oradakilere o zaman yok, vasayet yok. İki tahtıyı birbirine çekerlerdi. Bir yanına modunu saraladı, bir yanına da hastayı yatırladı. Oraya geliyor, kasat, oraya getiriyorsun deniz de şeye, hastaneye. Hastanadan geri gelen az oluyordu dayım. Hastalıklar o zaman bilinen bir hastalık, hani kanser, efendim, şu bu, bunları bilen yoktu zaten. De.